Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Burnt Bask Cheesecake yapacağız. Yani yanık ve basık cheesecake yapacağız. Burada diğer cheesecakelerde veya San Sebastian kekte yaptığımız, istemediğimiz her şeyi bu kekte istiyoruz. Çatlamışlık, çökmüşlük, şekilsizlik, yanmışlık hepsini bu cheesecake'te istiyoruz. İlk önce kalıbımızı alıyoruz ve kalıbımızın alt tabanına değil, kenarları dahil yani kelepçeli bir kalıbın içine iki kat fırın kağıdımızı güzelce yayıyoruz. Kenarları yamuk yumuk böyle e, kırışık kırışık olabilir. Bu bizim cheesecake'imizde burnt bas cheesecake'imizde istediğimiz bir şey. İkinci katı da kırıştırarak, elimde güzel kırıştırarak kalıbın içine yerleştiriyorum. Aynen gördüğünüz gibi çok çok kolay ve inanılmaz bir lezzet. Ben de yediğimde ilk yemeden önce inanamadım bu kadar lezzetli olabileceğine ama kendim yaptıktan sonra evet dedim. Bundan sonra en kolayı, en basiti, en lezzetlisi bu olsun. Bundan sonra cheesecake'imiz böyle olsun dedim ve yapmaya karar verdim. Kalıbımızı kenara koyuyoruz ve cheesecake'imizin içini karıştırmaya başlıyoruz. Kavımızın içine yumurtalarımızı kırıyoruz. Zaten malzeme listesini alta yazacağım. Bu arada verdiğim bütün tariflerde malzemeler oda sıcaklığında. Zaten soğuk olması gerekirse de söylerim. Yumurtaları tek tek ekliyoruz. Burada böyle... İlk önce bunları birazcık çırpacağız şekerle birlikte. Mikser, herhangi bir robot, termomix, herhangi bir şey kullanmadım. El çırpıcısıyla çırpıyoruz. Çünkü bu kekte istediğimiz şey fazla kabarmaması. İnanılmaz kabaracak ve sönecek zaten bu cheesecake. Burnt bus cheesecake. Birazcık karıştırdık. Şekerle yumurtanın birbirine e, iyice girmesini sağladık. Gücüm yettiğince tabi ki. Şekiller şekile giriyorum. Çünkü kolum ağrıyor zaman zaman. Bu süt değil krema. Kremamızı ekledik. İçine de güzelce sıyırdık tabi ki. Hiçbir şey ziyan olmasın. Ben burada e, quark ekledim ama Türkiye'de quark olmadığı için Türkiye'dekiler e, Philadelphia ku, e, koyabilirler içine. Tuzsuz bir krem peynir koyabilirler ki marka söyledim ama illa ki marka olması gerekmiyor. E, çok güzel, çok uygun fiyata, çok lezzetli e, krem peynirler de var. Unumuzu da ekledim. eliyerek eklerseniz daha da güzel olacaktır. Bunların hepsini bir tutamda, bir çimdikte tuz ekledikten sonra bunların hepsini çırpıcımızla, el çırpıcımızla güzelce karıştırıyoruz. Önce yavaşça un etrafa sıçramasın diye. Bu şekilde böyle bir kıvam elde edeceğiz. Önemli olan hepsi birbirine karışsın, topaklanma olmasın. karışımımızı az önce hazırlamış olduğumuz kalıbımızın içine döküyoruz bu arada ben dikdörtgen bir kalıp kullandım değişik olsun istedim ama yuvarlak bir kalıp kullanabilirsiniz kalıbınız ne kadar büyük olursa cheesecake'iniz o kadar basık olacaktır Eğer yuvarlak kalıp olursa 20-22 santim olursa çok çok iyi olur ve bunu bayağı şöyle tezgahınıza birkaç defa vuruyorsunuz ki aradaki havalar iyice gitsin hamurun arasındaki Önceden ısıttığımız fırınımıza, 210 derecedeki fırınımıza atıyoruz. 50 dakika ile 1 saat arasında pişecek. Ama siz iyice üzeri kızardığında alabilirsiniz. Ben 52. dakikada aldım. İyice üzeri kızardığında, şimdi kızarmaya başladı. Kademe kademe çekmeye çalıştım. Çatlaması bizim istediğimiz bir şey. Bakın bayağı kabardı artık kalıbı geçti. Ama yine de daha kabaracak ve sonrasında sönecek. Bakın görüyorsunuz daha da kızardı. Hepsini kademe kademe çekmeye çalıştım. 52 dakika sonra fırından burnt bas cheesecake'imizi alıyoruz. Hatta kekin Sönme esnasını hızlandırılmış biraz çekmeye çalıştım. Bir saat boyunca oda sıcaklığında bırakıyoruz. Kekimiz bayağı çökecek. İlk önce biraz sallanıyor. Bıngıl bıngıl ortası gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bir anda sönmedi. Bu bir, bir saat içinde oldu. Sonra kalıbın etrafını çıkarttım. Ve kağıdını sıyırdım. Gördüğünüz gibi. Tabansız ama inanılmaz lezzetli. Bu tam istediğimiz şey. Şekilsiz olması etrafının bu şekilde olması. Altına bir taban spatulası koyup altındaki kağıdı çıkarabilirsiniz. Daha sonra çıkarttım. Ben dikdörtgen kalıp kullandığım için bu şekilde kestim ama yuvarlak kalıp da başka şekillerde verebilirsiniz. Tabii ki biraz buzdolabında da bekletin ki soğuduğunda daha da lezzetli oluyor ve tabağa alındıktan sonraki halini içinin dokusunu da size göstermek istedim. Yaptığınızda hak vereceksiniz diyeceksiniz gerçekten kolaymış. Size başka cheesecake tarifleri de vereceğim. Çok çok lezzetli. Çünkü bizde cheesecake en sevilen pasta cinsi. Ben her modelini, her şeklini denemek istiyorum. Ve yapmaktan büyük zevk alıyorum. Ben cheesecake yapamıyorum diyenler için gerçekten çok kolay ve çok çok lezzetli bir kek. Sonraki tariflerimizde görüşmek üzere.